Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. Çeyrek final takımları belli oldu. 7 Temmuz Cumartesi gününün son maçı, Rusya-Hırvatistan maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 23. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Rusya harika bir açılış ile, Arabistan'ı 5-0 yenmişti. Rusya takımı çok büyük sürpriz yaptı ve, Çeyrek finale çıktı. Ev sahibi ekip seyirciyi de,